Bu ifadeyi sadeleştirin. 18x üzeri 4 eksi 3x kare artı 6x eksi 4 bölü 6x Bunu çözmenin birkaç yolu var. Tüm bu ifadeyi parçalara ayırabilirsiniz. Mesela, yani 18x üzeri 4 bölü 6x artı eksi 3x kare Eksi 3x kare bölü 6x veya kısaca eksi 3x kare bölü 6x artı 6x bölü 6x eksi 4 bölü 6x. Burada birkaç yöntem var. Mesela bu yaptığım payı bileşenlerine ayırmaktı. Eğer elimde a artı b artı c bölü d varsa bu açık ve net bir şekilde a bölü d artı b bölü d artı c bölü d'ye eşittir. Diğer bir yöntem ise bir nevi paydayı dağıtmak şeklinde. Eğer tüm ifadeyi bir şeye bölersem, bu da ifadeyi parçalara ayırmak gibi olur. Başka bir şekilde düşünürsek, tüm ifadeyi bir şeyle çarpalım. Mesela 1 bölü 6x çarpı tüm ifade. Yani 18x üzeri 4 eksi 3x kare artı 6x eksi 4. Bu bildiğimiz dağılma özelliğidir. Hangisi kolayınıza gelirse çünkü hepsi birbirine eşit. Hepsi bu ifadeyi sadeleştirmek için yapılabilecek mantıklı işlemler. İşte bunu yaptıktan sonra artık elimizde yalnızca 6 x'e bölünen tek terimler kaldı. Burada yalnızca üs özelliği kullanabiliriz. İlkinde çarpanları bölelim. 18 bölü 6 eşittir 3. Diğer tarafta ise x üzeri 4 bölü x üzeri eğer bir şey yazmıyorsa ki yazmıyor, x üzeri 1 demektir, x üzeri 1 var. Bu da x üzeri 4, eksi 1, yani x üzeri 3 yapar. Şimdi de buranın katsayılarını bölelim. Eksi 3 bölü 6, bu da eksi 1 bölü 2 yapar. Burada da x kare bölü x var, bu da x üzeri 2, eksi 1, yani x olacak. Bundan sonra da 6 katsayımız var. 6 bölü 6 eder. Buraya da 1 yazayım çünkü 2 eksi 1, 1 eder dedik. Sonra da x bölü x, yani x üzeri 1 bölü x üzeri 1 var. Bunu yapmanın iki yolu var. Aynı şeylerin birbirine bölümü 1 eder diyebilirsiniz. Veya x üzeri 1 bölü x üzeri 1, 1 eksi 1, yani x üzeri 0 yapacak. Bu da 1'e eşit. Biliyorsunuz herhangi bir sayının sıfırıncı üssü 1'e eşit. Bunu üs özelliğine gelmeden önce de öğrenmiştiniz. x bölü x 1 eder. Ardından da 4 bölü 6x var. Bunun da birkaç yolu var. Eksi 4 bölü 6, eksi 2 bölü 3 eder. Bunu da 1 bölü x ile çarpıyoruz. Diğer bir yolu ise bu 4'ü x üzeri 0'la çarpılmış gibi düşünebilirsiniz. Buradaki de x üzeri 1'dir. Burada da üs özelliğini kullanıp sadeleştirmeye çalışırsanız, bu x üzeri 0, eksi 1. Yani x üzeri eksi 1 yapar. Buraya x üzeri eksi 1 de yazabiliriz ama bu 1 bölü x ile tamamen aynı şeydir. Şimdi gelin cevabımızı sadeleştirilmiş bir şekilde yazalım. 3x küp, eksi 1 bölü 2x, artı 1. Çünkü buradaki şey 1'dir. Artı 1, eksi 2 bölü 3 x. İşte bu kadar. Bu son kısma eksi 2 bölü çarpı x üzeri eksi 1 şeklinde de yazabiliriz tabii.